Can bir de bazı kullandığımız ürünlerden sonra, cilt temizlendikten sonra birkaç gün sonra ciltte bir atma, soyulma gibi bir şey oluyor böyle. Hafif ince derinin kabuğu gibi. O nedir? Onun bir te te teşhisi tedavisi var Ya O bir çeşit pink gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kullandığınız ürüne bağlı. Eğer...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 Peki hocam bu dermokozmetik işlemlerden bahsedecek olursak hastanenizde uygulanan e, ve başarılı işlemlere de biz atıyorsunuz. Bu hastanenizde kullanmış olduğunuz dermokozmetik işlemler nelerdir? Şimdi bizde e, lazerlerimiz var. E, bunlar hem epilasyon için kullanıyoruz hem de leke için kullanıyoruz. Hı -hı. Onun haricinde e, botoks dolgu uygulamalarımız var. PRP dediğimiz kanınızı alıp e, santrifüj edip ayırdığımız plazmadan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 vücuttaki çatlaklarda birçok alanda kullanımı var Onu da ondan da faydalanıyoruz. E, yaptığımız şey uygulamalar bunlar kozmetik uygulamalar. Peki bu uygulamalar için bir yaş kriteri ya da bir e, koşul var mıdır?